Süper köpek kripto Oh, süper güçlü süper köpek kriptolarbile atabilir süper köpek Kripto süper süper süper süper süper köpek Kripto süper süper süper süper süper köpek kripto Süper köpek, köpek kripto insanları kutarıyor O oh, çok iyi biri hiç kötü biri değil hiç hiç değil h h t o o o super pet pet pet pet pet pet de lama toda çok çok kötü çok çok kötü super çok çok kötü super pet pet pet pet pet pet çok çok kötü super super super super super super İnsanların yardıma ihtiyacı olduğunda yardımlarına koşar koşar Süper köpek kripto. Çünkü o süper köpek kripto. Ey ya ya ey, ya ya ey, ya ya ya ya ya ya ya ya. O iyi biri. Süper köpek kripto. O süper güçlü. Super kopya kripto, bile atabilir Super kopya kripto, super super super super super kopya Super super super super super, super yeah, yeah yeah yeah yeah yeah baby baby baby baby oh.